Ben Ruygo. Arkadaşlar ben Ruigo. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi teşekkür ederim. Bugün Prison Life oynayacağız. Arkadaşlar Prison Life videosu çok fazla izlendi. Ondan dolayı herkes çok istedi. Ondan dolayı Prison Life oynayacağız ama maalesef hilesiz çünkü hile hata veriyor. Eee. Tamam dur. Bu mal. Ben bunu öldürebilirim. E Hayır. Şaka yaptım. Ah! Ver kartı ver. Kartı ver. Ya yavşak. Yavşak sana mı bo borçlu olduk? Kartı ver kartı. Bana ya açış açış ka kapısını ver. Uydum. Aç kapıyı aç. Kapıyı aç. Anladın. Expos'un hilesini anladın. Kapıyı aç. Ya gel lan buraya. Ağzına sıçacağım şimdi. Ama. Eee. Ya si Yes, abi bana izin ver. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Hayır, hayır. Hayır, ben benim bir suçum yok. Benim bir suçum yok. Ya hayır benim sıçum yok oros! Küfür etmeyeceğim. He. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir daha içsene abi. Geri git. Ya! Ya bişey yap. Belki dur şu baka hala çalışıyordur. Şu bak hala çalışıyor burada. Şöyle yapıp. Bazen. bazen şöyle yap şöyle çalışabiliyor bazen de has ya çıkıyordu kadar hadi. hadi be. Hayır, olmuyor bir türden. Olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Olmuyor. Aa. Ya oğlum bu cevciğe sopliçsiz olmuyor ya. <gülüyor> Şuradan şöyle baya dibe. Son kez deneyelim. Son kez edem. Aşağı atsa keşke. Yo. Sonunu kah Niye kahvaltı alıyorum? Dur ben şunu mal öldüreceğim şunları. Gel gel şunu dövek gel. dedi ki birazdan göreceksin siz onu. Ya oğlum tutuklayamazsın beyamazsın. Anla anla. öldür abi. Abi öldür. Tamam sen JJ sopitsin. Abi eyvallah. Eyvallah kral. Eyvallah eyvallah eyvallah. Osman abi nasıl sıçacağım? Aç abim kapıyı. Aç kapıyı FBI. FBI. FBI. makro var mı bizde Makro yok değil ya elli saat uğraş uğraşıyoruz lan ya yapma şun ağzını yemin ederim sıkarım ha lan ağzını tabanca şeyi yaparım açın Allah'ım bak indirip mi one two three four five six seven eight ne <gülüyor> ya Geri zekalı şu geri zekalı yüzünden Her bokum oldu ya Şu her bokum Mahvoldu yani Sen bak anladık hilelisin Bak ben de değilim ama A Öldür onu bakayım Öldür öldür Öldürünce ne geçiyelim siktir git öldür ya Ya indirilmiyor Hata veriyor Sikletle de 50 saat uğraşıyorum. Baba nasıl vuruyormuşsun? Eri git. Gel gel. Kim kazanacak gel. Gel gel. Ya gel şunu biraz vuralım. Ya. Yaum şak. Wow şak o keltuş kafın ah Mehmet mal Mehmet. Ah selamünaleyküm. selamünaleyküm. Allahu ekber. sen ağzına vuracağım şimdi. Ya, cik cik değil. Aa birazdan hırsız olunca göreceğim. Aldım maymunu. He sen ne vuruyorsun öyle mal mal? sen onu öldür ben de bir çekiş alayım. çekişle ağzına vuracağım. Geri zekalı ölecen ölecen <gülüyor> Geri zekalı işlemi mi? Şunlar şunlar mal ya Sıkıntı olmuyor o yüzden Tutuklayamazsın ki Heh. Ya mal öldürünce eline geçiyor Öldürünce eline geçiyor Ha ha çok komik mi yani ya siktire git yos susukla ya. Şu mens'i amana koydum. Sen beni gereksiz yaptın. Ha siktire git. Sağ ol beni. İyi deneyet. Lan gereksiz dolandı. Sağ ol benim. Sağ ol beni. Ne oldu? Haa ben sıçtım. Çekil. Çekil. Çekil pump alacağım. Haa siktir bak var. Ya alınmıyor bak var. Ha. Siktire gir git. Siktire gir. Yumuşak git. Biraz kamera izleyelim. Ah ne güzelmiş. Heh, şimdi geldi. Siktireceğim şimdi ananı, ananı daha güzel Senin anasını. Şimdi senin ben ananın lajberde boyamak sigirim gibi sigir yet. Ah, oh. ah, ah, ah! Yav şak, yav şak, Ya yemin ederim, bıktım, bıktım, bıktım, bıktım. <gülüyor> Şimdi ben senin ananın lajberde boyacağım. Aa mutlu musun? Aç, aç. Aç. Ba baban geldi, aç. Ah, geleceğim senin. Şizine, ağzına, yüzüne sıçacağım. Ha, gitmiş krema sürmemiş. Mal. Oh. Ve, ve ve ve tamam hadi gel. Kaç, kaç, kaç. Hayır, hayır. Ağzına sıç. Sıç onun ağzına. Sıç onun ağzına. Sal beni Sal arkadaş olalım. Sal. Sal. Ha, eyvallah. <gülüyor> evet sonunda olduk. Şimdi ben onların anasının laciverti nasıl boyuyorum. Ben şimdi nasıl boyuyorum onların analarının laciverti görecekler. Şimdi görecek. Yani <gülüyor> siktir git de bro. Siktir git de bro. Dur ben aa. İçeride varsa çok güzel olacak. Ya içeride doyayım ki onun ağzını sıcacağım. Dur. Gel abi dur ya. Dur bakalım sen. Bir şey yiyeceğim. Dur. Orada, orada var. Orada pusuyor mu? Nerede? Şunun maniyadan şunu alacağım artık. Dur ya. Vallahi sıktı. Heh, birer götür abi hadi götür abi aa oğlum senin ben ara süreceğin arabayı ya ya ben seni süreceğin arabaya geri zekalı ya benim gideceğim direkt Allah'ım Ah bin bin abi bin Bin agar sende, hadi git. Bye bye. Sen de bin şuraya. Şuraya bin. Ya. Git olma ya. Bana ne? Bana ne? Bana ne? ya? Şuradan çıkıyorduk bir ara. Aga bu bugünce aramda gitmiş mi ya? Hayır be dur yapacağım şimdi. Aa orada. Dur orada polis var. Şurada. Aa şurada da var. Dur diyor. Tam riski kaldırdım yok. Dur bakayım. Oğlum senin ne işin var abi. Ya bir türlü yapamıyorum şurayı. Ya. Dur adam kaçma. Onu yapmam lazım. Aaa. <gülüyor> sıkıntı yok tamam. Gerizekalı. Vurup vurup vurdu. Tamam artık yetişirsem Ah çok güzel tamam. Gizli. Ama kulaklığımda da her yer gözüküyordur. İstersen belki. Tamam şuradan görmezler. Bizden mi işler bunlar? Ben bunu burada kıyafeti sanıyorum. Dönmalıdır. dur. Ay vurunca çok yım oluyor ya. Gel. Berit. Şu çatının üstüne çıkılmıyor mu? Çıkılmıyor ya. Gel ya, gel. Gel ya, sen benim bizim yapıyordun. geldi. İmal geldi ha. Sen de bir aşağı. Kart yere mi düştü? Heh, tamam. Bir dakika, kart burada. Bir Gidelim mi? Kart var. <Gülüyor> kart var ha. Gel hadi. Sen de al kartı. Şurada bir... Dur bakalım Ya bak Sen mal mısın Sen mal mısın Gelip benim önümde böyle hareketler yapıyor. Ya ne kalk Misin artık sende? Neyin kavgası var ya? Bekle videomda. Ya hileni sokayım. Senin ben hileni sokayım ya. Arkadaşlar neyse bu videonun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız like'larınızı ve görüntülemenizi eksik gitmeyin. Ee, açıklamalardan da sunucuya katılabilirsiniz. Hadi görüşürüz. Bye bye. Srvice yazalım surprise izalam ee, hadi görüşürüz arkadaşlar bye hadi, yeri zekalı gel lan buraya gel lan buraya baksın öldürmeden bitirmeyeceğim gel gel gel gel, gel. ağzını sıçtım ya bir dur sen de be gel gel <gülüyor> ağzını sıçtım Tamam so, hadi bye bye <gülüyor>